Bugün 11 Kasım 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz kova burcundaki ay güne sosyal ve özgür enerjiler veriyor bugün sosyal ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenebiliriz özel ve sosyal ilişkilerde başarılı olabileceğimiz yaratıcı enerjiler altında olacağız arkadaşlıklar ekip çalışmaları grup faaliyetleri ve sanatsal organizasyonlarda da yer alabiliriz öğle saatlerinde ay akrep burcundaki güneşe dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak yeni ay düşünce ve hedeflerimiz netleşirken bazı yön değişiklikleri de yapabiliriz. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz öyle saatlerinde, karşı cinsel ilişkilerde de özellikle dengeyi korumaya özen gösterelim. Akşam saatlerinde Ay ve Jüpiter Kova burcunda kavuşacak. Duygusal enerjimiz yükselebilir, daha iyimser ve özgüvenli hissedebiliriz. Durumlara daha geniş perspektiften bakmak, olasılıklarımızı geniş tutmak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sosyalleşmek, arkadaşlarımızla birlikte olmak için fırsatlar yaratabilir. Yeni tanışmalara da daha açık olabiliriz. Ay gece 22.52'den itibaren boşlukta ilerleyecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.